Çocukları da seviyor ne yapalım Aracın iç kısmına geçiyorum Biraz önce Kanalımda diğer Videosunu bulabilirsiniz Motor ve kupa yükseltmeden Bahsettim Şimdi şu arkasını açıyoruz Burada dört cam otomatik Merkezi kilit cam kilidi var çocuklar için. Aracımız 98 2.5 V6 arkadaşlar. Ee, anahtarı bulabilirsem. anahtar bulana kadar kısaca tanıtayım. Aracımız otomatik. P modumuz var. R modumuz var. Burada ne var fakat ne kaybolmuş. D modumuz var. 2 modumuz var. Low modumuz var. Burada AT var. Power tuşumuz. Burada da arazi vitesimiz mevcut. El frenimiz. Double tape'imiz var. USB'li. Kamera falan vesaire video oynatıyor klimamız var. 98 model bir arazi aracında. Klimamız var arkadaşlar. Güzel bir artı. Ee, bu benim tek arabam. Araziye de gidiyorum. İşte tatilime de bununla gidiyorum. Şimdi arka kısmını göstereyim. Burada camlarımız yine otomatik. Deri döşeme. Burası bagaj kısmımız. Ee, bagajımızda LPG tankımız var. Aracımda amfi, müzik sistemi var. Kutubasımız var. Ee, bu Gördüğünüz gibi bagaj yeterli değil. Yeterli olmayınca ne yapıyoruz? Bir adet port bagaj taktırıyoruz. Ee, ben bu sene e, aracıma... Çeki demiri taktırdım Daha önceki videolarımda izlediyseniz Çeki demirlerini Hep ben kendim yaparak Takmıştım aracıma 3 ee, tane 1.6 2000 e, motor 5 kapı 2000 motor 3 kapı Grand Vitara'larım oldu Çeki demirini taktırmamdaki amaç Bu sene karavan aldım arkadaşlar 1.5 ton Kapasiteli bir karavan ee, Tabi ruhsata işlettirmemiz gerekiyor. Ruhsata işlettirmek zorunda kaldım. Niye? Çünkü şehir dışına çıkıyorsunuz vesaire. Bu sene 8-10 bin kilometre yol yaptım bu arabayla 1,5 ton karavanla hiç bana mısın demedi. LPG'de kullandığım ayrıca bunu da belirtmek isteyeyim. Yolcu sağ arka kapısı. ön taraf ee, port bagajında içerisini göstereyim biraz dağınık mangalımız çizmelerimiz oltamız oltanın altında görüyorsunuz kamp masamız burada çaydanlığımız görünüyor orta uçlarımız kamp sandalyelerimiz Takım çantamız, ee, semaverim yok, semaver de evde var. Yani onun içinde yer var. Merak etmeyin. Anahtar da port bagajda takılıymış. Aldım bu arada. Şimdi biraz sonra daha detaylı bir video yapacağım vites modları hakkında yeni başlayan arkadaşlara. Yardımcı olacağını düşünüyorum. Bir sonraki videomu izleyebilirsiniz. Bilgi edinmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Saygılarımla.